Masal Keyfi Güzel ve Çirkin Masalı İkinci Bölüm Aa, babam daha gelmedi mi mutfağa? Daha gelmedi. Birazdan gelir herhalde. Hem bizi çağırıyor hem kendi gelmiyor ya. Babam gelene kadar mutfağı da biraz toplayayım bari. Babam güzel haberlerim var dedi. Acaba ne? Aman bir felaket haberi olmasın da. Kızlar müjde yine zengin olduk. Limanda gemilerimiz bulunmuş. Oley gerçekten. hayır inanmıyorum. Ay, gerçekten Bu hayattan kurtulduk. Yaşasın. Gel, gel. Oy, Kutlamalıyız bana. Benim. Kutlamalıyız. Oy, <gülüyor> <Ne derdik. gülüyor> evet evet. Dileyim benden ne dilerseniz. Gelirken getireyim, hı? Hmm. Söyleyeyim bakalım. Babacığım her zaman isteyip de alamadığım o pırlanta set var ya ondan alır mısın? Ya da şey Yakut mu olsa acaba? Ama Safir de çok güzeldi, ay bilmiyorum hepsi hepsi olsun. İpek kumaşlardan, pahalı kumaşlardan, elbiseler, hırkalar, montlar, ayakkabı da olabilir, bot da olabilir, hepsi olabilir. Söyle bakalım güzel kızım, sen ne istersin ha? Balacığım sizin mutlu olduğunuzu görmek benim için en büyük mutluluk zaten. Hiçbir şey istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Ay güzelden de bu beklenirdi zaten. Al kız bize verirsin. Saf mısın kız niye istemiyorsun? Şşşt siz karışmayın bakayım. Güzel kızım sen de iste bir şeyler. Sen de hak ediyorsun bak. Söyle bakalım ne istiyorsun? O zaman sadece bir gül istiyorum. Sadece bir gül. Baba limana varmış. Varmış ama haberler kötüymüş. Çünkü limana gemilerinin vardığı haberi yanlış anlaşılmadan ibaretmiş. Eyvah! Şimdi ben ne yaparım? Ne ederim? Kızlarıma ne söylerim? Kızlarımın isteklerinin hiçbirini gerçekleştiremeyeceğim. Çok karnım acıktı. Çok yoruldum. Atım da hastalandı. Nasıl döneceğim ben şimdi eve? Çok da üşüyorum. Ne kadar soğuk böyle hava. Of mahvoldum ya. Ne yapacağım? Perişan oldum. Allah'ım yardım et. Aman Allah'ım ne kadar gizemli bir konak Geceyi burada geçirebilir miyim acaba? Merhaba Kimse yok mu? Of of of of Sofraya bak aman Allah'ım O kadar yemeği kim yapmış da koymuş buraya Of harika ya Bir kuş da eksik ha o ne? Bu o, yaprak sarması mı? Allah'ım bayılırım. Ne kadar güzel. Ee, ben bu yemeklerden yiyorum. Oturuyorum. Beni duyan var mı? Herhalde burası ilk harfli bir evi falan olmalı. Geçip biraz karnımı doyurayım bari açtıktan ölüyorum. Oh oh oh şömine de var. Ben de bayağı üşümüştüm. Şöyle geçeyim de ilim kemiğim ısınsın biraz. Of of of of. Ah oh, çok iyi geldi. Tüccar yemeklerden yemiş, itmiş. Yemekler çok lezzetliydi. Karnım tıka basa doydu. Of. Oh. Çok yorulmuşum, ağırlık çokti şimdi de yatak olsa da şöyle yatsam ne kadar güzel olur. Of. Aa yatak da hazırlanmış. Aman Allah'ım şansım mı dönüyor nedir? Bu kutu da neymiş? Dur bir bakayım şuna. Aa, şuna bak pijamalar. Gözlerime inanamıyorum. Uyumam için pijamalar bile hazırlanmış. Çok da güzeller. Aa amişeferlere bak. Tam kızımın istedikleri gibi. O pırlanta seti var ya ondan alır mısın ya da şey yakut mu olsa acaba ama Safir de çok güzeldi ay bilmiyorum hepsi hepsi olsun. Acaba alıp kızıma götürsem mi bunlardan? Hayır hayır bu düpedüs hırsızlık olur. Hırsızlık yapacak değilim herhalde. Şöyle güzelce dinleneyim de sabah erkenden yola koyulurum. Aaaa güller Tam da güzelin istediği gibi O zaman sadece bir gül istiyorum Sadece bir gül Diğer kızlarımın isteklerini yerine getiremedim Hiç değilse güzelin istediğini yerine getireyim Şuradan bir gül koparsam bir şey olmaz herhalde Bir sürü gül var zaten. Kim ne anlayacak benim bir gül kopardığımı. <gülüyor> Benden habersiz bahçemden nasıl gül kopartırsın? Ben sana yemek verdim, dinlenmen için yatak verdim. Buna karşılık sen kalkmış hırsızlık yapıyorsun. Bana olan teşekkürün böyle mi olacaktı ha? Ha, ha, hayır efendim. Ya, yanlış anladınız. Ben o gülü kızlarımdan birine götürmek için koparmıştım. Ben hırsız değilim. Ben dürüst bir insanım. O zaman söyle o kızlarına içlerinden biri gelip da benimle yaşamayı kabul ederse kurtulursun. Yoksa seni öldürürüm. Bir güle bir can. Anladın mı beni? Bir güle bir can. O kadar. Sana 3 gün mühlet, 3 gün içinde kızınla beraber burada olmalısın, yoksa ben gelirim. Anladım efendim, anladım. Tamam efendim, tamam, tamam, anladım, anladım. Hedefsize bak, o kadar iyilik ettik, gelmiş güllerimi çalıyor. Baba üzgün ve çaresiz kızlara durumu anlatmış. Güzel gül gül diye tutturmasaydı hiç bunlar başımıza gelmeyecekti. Ay kusura bakma baba hiç gelemem. Güzel bütün bu olanlara kendisinin sebep olduğunu düşünerek üzgün ve çaresiz teklifi kabul etmiş. Birbirini çok seven baba ve kız ne olacağını bilmeden gizemli konağa doğru yola çıkmışlar.